Herkese merhabalar. Ben Burak Çankaya, Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisliğim. E, lisansımı Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde yaptım. Daha sonra Polonya'nın Wroclaw Şehri'nde, Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde de yenilenebilir enerji sistemler üzerine yüksek lisansımı yaptım. İyi de bir dereceyle tamamladım. Bugün sizlere birazcık farklı bir açıdan yanaşacağım. Çok basite indirgeyerek size niye enerji üretiyoruz, bu enerji nasıl üretiliyor, Temiz ve yeşil enerji diye bir şey var mıdır? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım bu arada. Bu festivali organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı maruz görünün arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Tesla'nın güzel bir sözüyle başlıyoruz. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Çok meşhur sözüdür ve kendisinin de biyografi kitabını mutlaka tavsiye ediyorum. Türkiye'de bulabilirsiniz. Bununla başlayalım. Kendisine bir selam gönderelim. Şimdi ben dediğim gibi burada Güneş Enerjisi ile ilgili kursum var. Tavsiye ederim. Daha teknik detayları merak edenler Udemy'de Güneş Enerjisi kursu var. Slash Güneş Enerjisi ve Gelecek Bilimleri'nin de kurucusuyum. Biz burada bilim iletişimi yayınları yapıyoruz. Daha önce birçok bilim insanını ağırladık. Belgeseller çıkartıyoruz şu anda. Hem Twitch'te hem de YouTube'da yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt konumuza geçiyorum. Bu arada ben Hollanda'da şu an Güneş Enerjisi sektöründe çalışıyorum. Site Manager olarak çalışıyorum ve şu an 60 megawatt... E, Ternozen diye bir yerde Hollanda'da Güneş Eren santrali kuruyoruz. Mesela şu gördüğünüz santralleri e, yaklaşık iki yıldır bunları kuruyoruz ve sektörün birebir içindeyim. Yani yüksek lisansdan sonra da bir yıl IT'de çalıştım ve geri kalan e, hayatımda da işte bu sektörde çalışıyorum. Sektörün içinden biri olarak size biraz bilgi vereceğim. Temiz ve eşit enerji var mıdır? Genelde gördüğünüz gibi Panelleri koyarlar. Bu biraz politik doğruculuk deniliyor veya marketing deniliyor. Güneş paneli, rüzgar türbünü, yanına bir tane inek, işte ne bileyim yeşil bir alan koyarlar falan. İnsanları biraz algı oluşturmak için. Ben biraz bunu anlatmak istiyorum burada. Enerjiyi nasıl üretiyoruz arkadaşlar? Yani insanoğlunun varoluşundan beri bu enerji ihtiyacı hep olmuş. Eskiden de vardı, şimdi de var. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz dönüşüm yaşar. Termodinamik kanunlarını bilirsiniz. İşte günlerle kömürle eskiden beri var olan bu kömür maalesef e, hala işte karbon emisyonunun en büyük sebeplerinden birisi zaten. Jeotermal enerji, biyokitle, rüzgar türbinleri, hidroelektrik santralleri, gelgit enerjisi, fotovoltaik paneller, nükleer fisyon, füzyon da tabii şu an çalışılıyor, yakıt hücreleri. Bunlar bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar elektrik üretim yöntemlerimiz, enerji üretim yöntemleri. Solda bakın mesela nükleer santral, mesela orada o bacaları görürsünüz, oradan çıkan buharlar mesela su buharıdır. Ama insanların tabii korkuları var, onları da anlıyorum birçok şeyde. İşte biyolojik yakıtlar, hidroelektrik. bakın buraya orta hepsini koymuşum böyle. Bizim aslında sıkıntımız fosil yakıtlarla. Şu anda bir enerji dönüşümü yapılmaya çalışıyor tüm dünyada. Fosil yakıtları minimize etmeye çalışıyoruz. Çok doğru bir, zaten bununla ilgili hiçbir şey yok. Çok doğru bir yaklaşım. Ama onun yerini ne alacak? İşte sorun burada zaten. Şimdi eskiden white meal dediğimiz şey vardı arkadaşlar. Ne yapıyor? Converse white energy into mechanical energy for pumping water. Mailing Green. E sağdakinin arkadaşlar bugün kullandığımız rüzgar türünleri. Bu da e, enerji hatlarını besleyen elektrik enerjisi üretiyor rüzgarı. Önceden başka bir şey dönüştürüyordu. Dediğim gibi yoktan var olmuyor, vardan yok olmuyor. Bir dönüşüm yaşıyor enerji aslında. Mesela Antalya'da yaşıyordum ben eskiden. Hani 6-5 yıldır yurt dışındayım yaklaşık. E bizim bütün Antalya'daki herkes, izleyenler de bilecekler işte böyle Buna şey, ne derler bunu? deriz soldakine. Biz kışın bile birazcık bir saat güneş görsek o suyumuz ısınır ve harika duşumuzu yapar sıcak. Sonra buna para harcamayız. E ne oluyor? Bu güneşin ısı enerjisini kullanıyor. Şimdi birçok insan bunu karıştırıyor. Bizim çalıştığımız o fotovoltaik paneller. Sağ tarafta light yani ışığın radyasyonlu Mesela insanlar şunu diyor. Ya kardeşim Almanya'da güneş yok. Nasıl enerji üretiliyor? E nasıl üretiliyor? Çünkü e, radyasyon. Yani o bulutlar sadece onu azaltıyor, oradan elektron koparıyor falan. Bunun detayları dediğim gibi Udemy kursunda var. O yüzden çok detaya girmeyeceğim çünkü kitlenin teknik bilgisini bilmiyorum ama aralarında bir fark var, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de, o Hani Einstein bir ödül aldı ya, Einstein'ın Nobel ödülü aldığı olay bu olay arkadaşlar fotoelektrik etki. Birçok insanın yine sandığı gibi o işte zamanın göreceliği değildir. Fotoelektrik etkinin devamı 1960'lardan beri bilinen bir teknoloji. Şu anda da bunun enerji üretiyoruz. Soldakinden de suyu ısıtıyoruz. Öyle anlatayım basitçe. Ben bayağı bir grafik koydum. Kafanızı e, biraz karıştırmak istemiyorum ama e, biraz da bilimsel gitmemiz gerekiyor. Kaynakla gitmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masum görüyor musunuz bilmiyorum ama muhtemelen çıkıyordur. 1950'lerden sonra şurada bir artan Enerji talebi ve ihtiyacı var dünyada. Bunun sebebi ne olabilir? 3-3, 5-5. Çok basit. Yani insan oğlunun e, teknolojinin, bilimin gelişmesi, sanayileşme o süreç e, daha çok bizim enerji talebi ne bizim enerji talebine itti. O yüzden arkadaşlar bakın geldiğimiz noktada 160 terawatt ağırlar e, görebiliyorsunuz. Hangi kaynaklardan e, ürettiğimizi gördüğünüzde genelde coal ve oil çok fazla. Gaz mesela Türkiye'de ee, en son hatırladığım kadarıyla değişmediyse işte e, doğalgaz çevrim santralleri çok sık kullanılır. Yani bir doğalgazı alıyorsunuz, onu yakıyorsunuz, onun enerji, ondan enerji üretiyorsunuz. Jet motorları atıyorum ben 12 silindirli motorda e, çalışan bir fabrikada e, stajım yapmıştım mezun olduğumda lisanstan. Yani bir şeyi alıyoruz ve yakıyoruz veya kullanıyoruz. Yani bu olay doğada olan bir şeyi dönüştürmek. Mesela burada ne yapıyor? Kömür. Kömürü alıyorsun, yakıyorsun. Ama işte burada sıkıntılar var. Birazdan ona geleceğiz. Ona gelmeden burada bakın yine kaynaklarımda koydum bakarsanız diye. Primary Energy Consumption diye bir şey var. Yani en çok enerji tüketilen bölgeleri bakın burada şey yapmış. Normalde mantıken de endüstriden çok gelişmiş yerler çok tüketir değil mi? Yani Afrika mı daha çok tüketir? Amerika Birleşik Devletleri mi? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Afrika'da kaç tane fabrika var? O yüzden genelde tüketim dağılımına baktığınızda ben renk körüyüm ama bunları çok şükür görebiliyorum. Şu en sağdaki yerler, bakın bu taraflar ve Amerika Birleşik Devletleri. Mesela kişi başına tüketilen, kullanılan enerjiye baktığınızda yine arkadaşlar bu hane bazında olabilir. Ne diyor, energy use not only includes electricity but also other areas construction including transportation, heating, ısınma, bir yerden bir yere gitme veya pişirme, yani insanların kişi başına kullandığı elektrik. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi en kırmızı yer Amerika Birleşik Devletleri. Çin bir tık daha az kalmış bunun yanında. Şu bölgeyi çok görüyorsunuz. Yani genelde dediğim gibi daha az gelişmiş yerler, sanayileşmede veya teknolojide vesaire daha böyle kırsal alanlar daha az kullanılıyor gördüğümüz kadarıyla. E bu da maalesef işte fossil fuel consumption dediğimiz yani küresel e, bu bizim fosil enerji kullanma şeyimizi gösteriyor. Bakın 1900-1950'lere geliyor şöyle bir şeyle burada uçuyor arkadaşlar grafimiz. Niye? E sanayi devrimi vesaire, yani orada sanayileşmenin daha da ıslatması muhtemelen diyorum, tabii ki budur yani başka bir şey olamaz, nüfus olabilir tabii ki. Burada işte gördüğünüz gibi oil, coal ve gaz bunlar bizim e, kullandığımız ana fosil kaynaklar. İşte fosil fuel consumption'a baktığımızda da e, zaten genelde birkaç ülke var burada, yani dünyanın bu küresel ısınmasına diyelim sebep olan e, temel ülkeler var işte Hindistan, Çin, e, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri bakın buradan görebilirsiniz. Mesela en masumları da şu benim şu gösterdiğim yerler. Bura nere mesela şurası. Bu ülkelerin hiçbir şeyi yok baktığınızda fossil fuel consumption'ı. E diyeceksiniz nereden enerjilerini sağlıyor? Açıkçası bilmiyorum ama belki buradan transfer ediyorlar. Şimdi buradan bir tane önemli bir noktaya değineceğim. Aklıma şu an geldi. Sunumumda yok. Mesela A ülkesi şeyleövünüyor. Nükleer santralleri kapatıyoruz vesaire ki çok yapılıyor bu ama eskileri kapatıyor, yenileri de yapıyor. Ve e, fosil kaynaklarla çalışan sanayi şeyleri kapatıyor. Mesela kömür santrallerinin termiği kapatıyor. Bu gerçek bir olay. Adını veremiyorum ülkelerin. B ülkesi de bu A ülkesinin komşusu bir tık daha az gelişmiş. E, ben de yüksek lisans mordu yaptım. B ülkesi de Polonya. Hadi bunu söyleyeyim. Polonya'da bir bölgedeki bütün termik santralleri alıp A ülkesi bunu istedi zamanda enerjiyi transfer etmek istedi ülkelerine. Baktığınızda, raporlara baktığınızda kağıt üzerinde Evet harika. Bu adamlar termik santralleri kapatmış, işte e, kömür şeylerini kullanmıyorlar oluyor ama taşınıyor bu enerji. Sonuçta bunu da e, e, aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Yani A ülkesi çok da masum olmuyor burada baktığımızda. O yüzden bu rakamlar sizi kandırmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünyanın en çok e, fosil fuel consumption yapan ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'da varmış, e, Almanya, United Kingdom genelde gelişmiş ülkeler. Burada işte Güney Afrika'yı görüyorsunuz, Çin, e, Avrupa ülkeleri, Fransa. Hindistan biraz az olmuş bu listede. Bence daha fazla olabilir. Bu arada şunu da düşünebilirsiniz. Bu datalar ne kadar doğru? Haklı bir soru olabilir. Bu ülkelerin verdiği bilgilerle alakalı. Ne kadar doğru bilgi veriyorsa. Mesela Trump bununla ilgili çok şey yapmıştı hatırlarsınız. Ya biz Çin'e nasıl güveneceğiz? Biz onların verdiği belirle güvenebilir miyiz? E biz devam edelim falan olmuştu. İşte ülkelerin güven şeyi de var. Açık kaynak olması. Bunların açık bir şeffaf bir şekilde paylaşılması. Açıkçası kişisel olarak yani... Ben de çok doğru bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Bütün verilenlerin. Ee, ama az çok belli yani hangi ülkenin daha çok e, fosil yakıt yaktığı. Şimdi burada e, electricity production from coal diyor. İşte, işte kömürden elektri elektrik üreten ülkeler. Bakın burada ilginç bir şey. E, Amerika Birleşik Devletleri o kadar da çok üretmiyor arkadaşlar. Yani ben şu grafiği yorumluyorum, veriyi yorumluyorum. Ama Çin tarafı bayağı var. E tabii nüfus da çok orada. Mesela şu alt tarafta yanlış görmüyorsam çok fazla var. Türkiye'mize bakalım. Türkiye'miz ne? Ortalarda fena değil ama çok iyi de değil. Ya yani amaç burada asıl işte enerji dönüşündeki amaç enerji üretiminin kömürden termik santralleriniyor buna. Dönüş başka şeylere geçmesi. Ya yani şunu sol tarafa çekebilmek arkadaşlar. Bakın bazı yerlerde hakikaten no data yazmış. Data yok yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu da güneş enerjisiyle, güneş enerji sistemleri benim de kurulmuş olduğum dediğim o termal değil de fotoelektrik etkili yaptığımız güneş enerji santrali, solar power plant dediğimiz enerji üreten ülkelere bakalım. Mesela Türkiye yine kötü değil, bakın şu kırmızı da. Tabii bu değişmiştir, şu anda mesela sadece Konya'da bir gigawatt kuruluyor ve ingotuna kadar biz üretiyoruz. Teşvik de var tabii burada. Bu güzel bir gelişme, hiç yoktan iyi bir gelişme. Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde Çin'de çok fazla güneş enerjisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Yani ilginç bir şekilde çok fazla termik ve kömürden enerji üreten ülkeler e, Güneş'e de yatırım yapıyor. Yani bu ya o ya bu değil. Alternatifi değil. Çünkü Güneş ve Rüzgar bağlı enerji kaynakları arkadaşlar. Yani 7-24 bunları güvenerekten enerjine... Çok basit anlatayım. Evinde hiçbir enerji şeyi olmasın. Güneş ve rüzgarı kullan. Depolamayı tabii düşünme. Çünkü biz şehirlere depolama sistemi kuramayız şu anda. Depolama buradaki en büyük problem arkadaşlar. Yani güneş açmadı, rüzgar esmedi neyle üreteceksin? O yüzden bunlar daha çok destekleyici enerji üretim yöntemleri diye geçer. O yüzden ya o ya bu gibi seçim yok. Gördüğünüz gibi orada da gelişmişler, burada da hatta nükleerde de bunlar çok gelişmiş ülkeler. Ve şöyle bir şey var yani güneşin daha dik yerlerde daha çok verimli oluyor o, o kuşakta. O yüzden mesela bakın Sibirya tarafları Rusya taraflarında çok bir şey göremezsiniz. Burada da kurulu mesela bu neydi üretim diyordu burada kurulu güç denir buna. Ya benim bu kadar bir kurulu gücüm var kapasitem bu tam üretim yaparsam buna ulaşırım diye. Yine Türkiye bakın kötü bir yer ortalarda şurada Avrupa'da yine iyi yerlerdeyiz bakın Avrupa'nın İtalya iyi İspanya iyi. Gördüğünüz gibi yine Çin ve Amerika fark diğer ülkelere. Bir de burada Almanya faktörü var. Kıpkırmızı gördüğünüz gibi yanlış görmüyorsam bu Almanya olması lazım. Almanya şurada biraz var ama Almanya gerçekten çok fazla kurulu gücü var. E güneşi gördüğü zaman da güzel sonuçlar oluyor. Haberlerde de siz şöyle görüyorsunuz. İşte Almanya enerjisinin şu kadarını kurduğu şeyden güneşten üretti. Mesela 2-3 gün mü önce bir hafta önce müne, Türkiye'de fırtına vardı hatırlarsınız İstanbul'da. O gün birçok yerde vardı ve Türkiye %23'ünü ilk defa, tarihte ilk defa %23'ü e, rüzgar türbinlerinden üretti ve birinci oldu. E niye? Deli gibi rüzgar esti o gün arkadaşlar. Basit böyle düşünün. Ve kurulu gücümüz vardı. Bunu ürettik yani. Böyle bir şey. Umarım karışık anlatmıyorumdur. E, bilemediğim için karşıdaki insanların hani şey düzeyini. E, hafif olduysa da özür dilerim. Çok karışık olduysa da özür dilerim. Heyecanlı marzuyorum tekrardan. Share of electricity production from the diyor, e, solar diyor. Yine benzer bir tablo görüyorsunuz burada değişen bir şey yok. Şu bölgelerde de e, paylaşımı mesela bu yine BP'nin e, raporları. Bakın Avustralya burada güzel görünüyor. Bu da öyle bir şeydi. Çok fazla buna girmeyeceğim ya yani tablo yorumla Bunları bul Irlanda bulabilirsiniz. BP'nin var. Burada ilginç şekilde BP vesaire güneşe yatırım yapıyor artık. Yani dünün e, işte petrol şirketleri bugünün enerji dönüşümü yani. Peki şunu düşündünüz mü? Niye enerji üretiyoruz arkadaşlar? Şimdi biz Burada bir şöyle sorun var. Şunu anlatmam lazım. Hep şey deniliyor. Evle ilgili tasarruf yapalım, az tüketelim. Çok doğru. Hatta bu Covid döneminde hatırlarsanız uçuşlar hiç olmadı bir dönem ve bir bakıyorlar arkadaşlar çok da bir karbon emisyonu azalma olmadı. Biz birey olarak yapabileceğimiz şeyler çok önemli. Dikkat etmeliyiz ama bizim en ağır en temel şeyimiz resident industry dediğimiz yani endüstri tüketimleri. Yani bir fabrikanın tüketimleri arkadaşlar. Bizim burada sıkıntımız var. Yani Tabii ki residential dediği şey de bakın çok önemli ama bakın en çok bizim enerji ihtiyacımız ve üretme ihtiyacımız en çok tüketim olan yerden dolu oluyor. Yani arz ve talep gibi düşünün. Bu da endüstriden doluyor. Sen bir fabrika kurduğundaki enerji üretimi çok fazla. Yani biz bireyler olarak, hanesi olarak yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Bunu demeye çalışıyorum. Burada da commercial, ticari ve public service demiş işte ona. Bir de non-specified demiş ama en çok gördüğünüz gibi endüstri. Endüstri deli gibi enerji tüketiyor arkadaşlar. <gülüyor> Bakın burada ilginç bir şey işte. Şu tablo çok garip geldi onu da paylaşmak istedim. Ya normalde Covid olduğunda insanlar evine tıkıldı değil mi? Yani birçoğumuz. Daha çok enerji tüketimi olacak falan diye düşünüyorduk yani genel olarak. Ama küresel elektrik talebi Covid-19'un etkisi 2020'de düşüyor. 2020'de güçlü bir toparlama bekleniyor demiş. Yani bir düşme olmuş mesela. Yani bu çok öngörebileceğimiz bir şey değil. Herkes evde olsa çok tüketiriz. Dışarıda olsa az tüketiriz. Böyle bir şey yok. Mesela şu anda Türkiye'de uygulanan yaz saati de bana göre kişisel bir görüşüm yanlış. Çok bir faydası olmuyor. Şimdi bizim burada iki tane unsuru açıklamamız gerekiyor. Karbon emisyonu ve karbon ayak izi. Bu da çok karıştırılıyor. Karbon emisyonu ne arkadaşlar? Bakın dünyadaki enerji ihtiyacının tamam diyelim ki %87 olmasın güncellenmiş olsun %70 olsun yani yine çok. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Çevreye zararlı karbondioksit genellikle insan yapımı faaliyetler tarafından üretiliyor. Eskiden de bu artıyordu karbondioksit ama işte bu sanayi devriminden sonra bilim insanları diyor ki hatta onun kitabı da var burada onu göstereyim Boğaziçi Üniversitesi hocası yazmıştı. Baya grafiklerle anlatıyor yani biz bizim etkimiz çok fazla onu söylüyor kitapta özellikle. Kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtları, yakıtları her çıkardığımızda rafine ettiğimizde, taşıdığımızda ve yaktığımızda Fazladan karbon ve diğer sere gazdan atmosferi salıyoruz diyoruz. Buna gördüğünüz gibi gelen normalde ne oluyor? <gülüyor> Özür dilerim. Radyasyon geliyor, emiliyor ve geri yansıyor. İşte sere gazları atmosferde biriktiği zaman geri yansıyamıyor tamamen. Bazıları kalıyor atmosferde. Bu da adı üstünde sera etkisi. Antalyalı olanlar bilir yani seraya gitmiştir. İzmir'den Antalya'da çok var seralar. Yani sera nedir? Isıyı içeride tutmaktır bir nevi. E ne oluyor? Dünyanın ısısı artıyor. işte. iki derece sınır olayı var biliyorsunuz. E biz bunu istemiyoruz çünkü daha da kötü bir sonucu yol açacak. Yavaştan etkileri hissetmeye zaten başladınız şu anda. Iklim değişimi yol açacak arkadaşlar. Peki karbon emisyon nedenleri nedir? Kontrolsüz nüfus artışına bağlı olarak gelişen yoğunluk, sanayileşmenin hızlı ilerlemesi, küresel enerjiye karşı artan talep, talebi çok ne artıyordu sanayi. Yani bunlar hep correlation var aralarında. Yeşil alanların günden güne azalması, yerini beton binaların alması. Sera gazlarının bilinsiz ve kontrolsüz biçimde doğaya salınması, tehlikeli bilincin oluşmamış olması, tehlike bilincinin insanlarda ve çevre karşı duyarlılığına nazarması E bu oluşsa ne olur? Karbonhaya kezini insanları minimize etmeye çalışır. Bu çok derin bir konu. Onlara çok girmeyeceğim. Yoğun hayvancılık faaliyetleri. Abi inek diyor ki benim suçum ne? E, i̇nsanoğlu ya benden ne alakası var? Ama evet maalesef işin bir de diğer yönü var. Bu Netflix belgeseli tavsiye ediyorum. Cows pricey diye geçiyor. Yani bu nedir? İnek komplosu diyelim size. Yani bu ineklerin endüstri... Burada suç ineklerin değil. Yani suç burada ee, endüstriyel hayvancılığın diyelim. Bunun balık versiyonu da vardı. İzlemenizi tavsiye edelim. Balık yiyebilir misin sonrasında bilmiyorum ama yine insanoğlunun şimdi iki türlü şey var. Aşırı derecede et tüketiminden dolayı aşırı derecede ineklerin endüstriyel halde işte üretilmesi. Bunların saldığı gazlar işte ee, osuruk yani bun adı. Osuruk gazları. Ee, işte İyi bir şey değil. Öbür taraftan da düşündüğümde Hindistan gibi yerlerde bu hayvanların kutsal olmasından dolayı yenilmemesi, öldürülmemesi ve hep tutulması ve nüfus donatması da iyi bir şey değil. Tahminim bu iki taraf bunu yapıyor. Özellikle Amerika'da. Çok et tüketiliyor, çok hayvan var Amerika'da. Hindistan'da da korunuyor mesela. Ve maalesef ineklerin suçu yok ama onlar da karbon emisyonunu araştırabilirseniz bu belgeselde de güzel anlatıyor. En büyük etkenlerinden birisi. Sadece biz kendi suçlayamayız. Yani biz suçluyuz yine de onların suçu yok. Dolaylı olarak da hayvanlar suçlu oluyor. <gülüyor> aslında hayvanları suçlamış gibi olduk belgeselde. Hayvanları suçu yok arkadaşlar. Suç bizim. Şimdi karbonik e, karbon emisyonu ne? Salınım demek aslında bu. Fosil işte fosil yakıtlardan salınımı diyor. Günlük diyor. 1960'dan 2020'ye kadar. Bakın az önce 1950'lerde fırlamıştı bir tablo göstermiştim. Yine burada bak 60, 70, 80. Artıyor da artıyor. Bak şurada bir kırılma var ve düşme var. Bu da işte... Ee, bu Kyoto protokolü şudur budur. Ondan sonra işte yenilenebilir enerjinin biraz daha artırılması, nükleer enerji santralleri olabilir. Karbon emisyonu yapmıyor bunlar. Yani karbon emisyonu yapmayanları anlatacağım birazdan. Bunların payı vardır ama şuraya kadar gördüğünüzde müthiş bir artış var. Ama insan buraya bir gelmiş, demiş bir dur abi bir şey yapmamız lazım. E tabii ki en çok suçlu olan ülkelerde söylemiştim. Bak ülkelerin karbon em emisyondaki payı Tabii ki bu yani bu kesin değil arkadaşlar kimse kesin diyemez. Yani Amerika yüzde 16 da olabilir, yüzde 14 de olabilir. Yani bu e, rakamlar yüzde yüz böyle şey değildir, hassas rakamlar değildir ama genelde mantıken yani nüfusu fazla olan yer, endüstrinin çok gelişmiş olduğu yerler çok üretiler. İşte Çin, Min falan filan, işte Rusya, Hindistan bu ülkeler. Türkiye yüzde bir garibim, biz masumuz abi. <gülüyor> Brezilya yüzde bir ama belki değil yani yüzde üç belki. Verdiğimiz rakamlar da değişken olabilir. Ama mantık aynı arkadaşlar, bu mantığı unutmayın. Peki, karbon eksizine böyle bir ayağımızda iz var, burada bakıyorsunuz neler var? Mesela her biri yaşadığı yere ve yaşam şekline göre farklı miktarda karbon salınma neden olur. Ne inek gibi bende de mi gaz yaparak karbon salınma neden oluyorum? Hayır, ama dolaylı yoldan. Evet, ne oluyor? Daha çok etiyorum, daha çok inek sektör inek şey yapıyor, üretiyor diyelim ve daha çok inek karbon salınımı yapıyor diyelim. ...ben dolaylı olaraktan bunun sebebi olmuş oluyorum. Mesela ne yaptım bu belgeselden sonra size de tavsiyem. Haddime değil ama daha dengeli et tüketimi, sebze tüketimi, daha dengeli yaşama, daha çok toplu taşıma kullanma gibi bunları araştırabilirsiniz. Karbon ayak izimi nasıl azaltırım? Bunlara lütfen bir göz atın. Google'da bulabileceğiniz bilgiler. İşte en büyük faktörleri söyleyeceğim burada. Enerji tüketimi, ulaşım, endüstriyel işlemler, elektrik ve fosil yakıt kullanımı yüksek miktarda enerji tüketimine sebep olur. Sanayileşme gördüğünüz gibi, hayvancılık, bak artan et ile birlikte bes hayvanlarının seri tür üretime geçmiş olması. Yani sen çok tüketiyorsun ki adamlar da çok üretiyor para kazanmak için. Ne oluyor? İşte salınım, metan gazı salınımına sebep oluyor. E, atık maddeler demiş yine bizim sorunumuz bu işte insanların yaptığı şeyler. E, i̇nsan faaliyetleri direkt olarak günlük hayatında birçok işi verimli hızlı yap, şey, e, hızlı bir şekilde yapmadığına edindikleri alçaklanıklar ya da karbon ayak izinde şey var. Peki? Yenilenebilir enerji nedir? Ben eskiden buna yenilebilir diyordum hep hata yapıyordum. Artık bunu açtım yenilenebilir. Ne yenileniyor? Bir bakalım şöyle. Şimdi güneş enerjisi. Aslında bir nevi şöyle denebilir yani. Güneş doğdu, battı, gene gelecek. Bu yenilenebiliyor. Sonsuz denebilir. Aslında sonlu ama sonsuz gibi bir şey sonuçta. Bitmeyecek denebilir. Basit anlatıyorum sadece arkadaşlar. Rüzgar enerjisi aynı şekilde, jeotermal aynı şekilde. Dalga enerjisi. Bu dalgaların hareketini kullanıyorlar. Ama tabi işte bunlar verimleri düşük arkadaşlar. Yani mesela güneş enerjisinin verimi ne kadar canlı bir yayın olsaydı ben burada pul hazırlayacaktım. Anket soracaktım. 70 mi? %80 mi? Hayır. Yani siz haberlerde diyor mesela %40 verimi ulaştı. Peroskite. %38. O laboratuvar o koşullarında tek bir hücrenin, şu panelin tek bir hücresinin ne eşyada ulaştığı verim. Gerçekte baktığınızda ne oluyor? Ben bunu tezmi de bunun üzerine yazdım yüksek listesinde. Güneş doğduğu zaman öğleye gelene kadar üretim şöyle oluyor. Pik yapıyor 12-1 arası sonra düşmeye başlıyor. Aynen böyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Yani verim de zaten düşük yani. %18'er diyelim mesela. Ee, hidrolik enerji santrali, biyokitli enerji. Mesela biyokitli de güzel bir şey. O da kullanılıyor. Yenilenemez enerji kaynakları. <gülüyor> Yenilenemez yani yenilebilir, yenileme. <gülüyor> Petrol tabii ki, doğalgaz, kömür. Bu nükleer biraz şey burada ben bunu koydum ama hadi nükleeri gömelim şimdilik. Şöyle yani sonuçta bu yakıtlarla alakalı. Bu yakıtlar uranyum kaynakları falan bitebilir herhalde. O yüzden oraya koydu bu aldığım görseli. Ama nükleerin karbon salınımı yok. Bakın o sol tarafa girer. Karbon salınımı var mı yok mu? Sol tarafa girer. Burada kütleyi sorabilirsiniz. Yani mesela yaprakları falan yakıyoruz. E bunlar da yanınca karbon salınıyor. Burada küçük bir şey var. Çok güzel bir bilgi var. Onu vereyim size. Mesela ne yapıyor? Karbondioksit'i emiyor. E, Fotosentez yani süreci biliyorsunuz. Oksijen veriyor değil mi ağaçlar? Yani doğada zaten var olan karbon emiyor. O yüzden ekstradan bir karbon salınımına sebep olmadığı için bu süreci e, yeşil düşünüyoruz tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani fazladan karbon vermiyor. Zaten olanı yaprakta tutuyor. Biz de onu yakıyoruz. Geri veriyor. Bu kadar. Şimdi bu da çok güzel bir şey. Bright green Life diye bir Film ve belgesel arası bir şey. Bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum size izlemenizi. Şimdi canlı bir yayın olsaydı bu ne sorardım? Burada yeşil olan ne görüyorsunuz? Burası Güneş Enerji Santrali. Herhangi bir sahadan alınmış bir fotoğraf. Bizim sahalarımız da böyle. Sahadan aslında bir sürü video çekip gösterebilirdim ama onun kişisel YouTube kanalım var. YouTube.com Burak Çankaya diye. Ara ara oraya sahadan fotoğraflar, videolar, dronlar çekiyorum. Ama buna benzer tablolar göreceksiniz. Ee, bazı sahalarımızda, mesela bu projemiz yok ama kampen projemizde, e, biz mesela beton kullandık arkadaşlar. Böyle betonlarla bu yapıyı, structure'ı güçlendiriyorsunuz tamam mı? Paneller bunun üzerine konuluyor. Hep aynı mantıktır. Bu döner, hareket eder, yapı değişir ama bizim sonuçta alüminyum olabilir, başka bir şey olur. Metal bir structure'ımız var, yapımız var. Bazen de hatta çimento kullanılıyor. Ve bu saha 20 yıl 30 yıl belki enerji üretecek. 100 yıl gitmeyeceğine garanti verebilirim. Muhtemelen değişimi yaşanacak. Paneller değiştirilir, bir şey olur. Bir sökme işlem olur. Yatırımcılar burada bu para kazanmayı düşünürler arkadaşlar. İnan bana yatırımcılar şey düşünmüyor. Ha doğayı kurtaralım falan değil abi. Yatırımcı parasına bakar. Biz yatırımcılara bu sahaları kurarız, anahtar teslim veririz arkadaşlar. Biz mühendisiz. Hesaplarını yaparız, çizimleri yapılır vesaire. Evet. Ama ben size samimi olarak söylüyorum. Bunların üretimi, bakın bunların üretimi, üretimde kullanılan e, malzemeler, ondan sonra çimentolar. Bir düşünün bunu neresi yeşil ya? Soruyorum. Bunların bir de tra e, şeyi taşıması. Mesela panellerin çoğu Çin'den geliyor. Taşınırken karbon ayak izi. İşte size şunu söylüyorum. Evet, Güneş Yener Santrali karbon salınımı yapmıyor. <gülüyor> Etrafa karbon yaymıyor ama bence müthiş bir karbon ayak izi var. İşte gerçek burada. Bunu da söylemiyorlar insanlara. Sanki yeşil enerji gibi hayır insan oğlunun olduğu her yerde enerji yani dokunduğumuz her şeyde küçük ya da büyük bir etkimiz olacaktır. Bakın bunlar kimyasal süreçler. Şu panellerin üretimini düşünerek Az önce dedim ya ingottan itibaren biz üretebiliyoruz bir gigawattakini. Yine iyi bir şey. Eskiden sadece birleştirme yapılıyordu panellerin o hücreleri Türkiye'de. Şimdi ingotuna kadar biz üretiyoruz. Sol taraftan hazır geliyor. Peki bu malzemeler mesela polisilikon yani kum gibi düşünebilirsiniz bunları. Silikon çok kullanılıyor şu anda. Peroskyde çok gelişen bir teknolojiye. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani şu anda malzeme bilimi bunun üzerine çalışıyor. Daha verimli paneller, daha böyle uyumlu paneller, daha uzun ömürlü paneller gibisinden... Mesela watt değerleri artıyor. Şu an 540 watt'a ulaştı. Mesela bizim kullandığımız sahada. Ama bu süreç ee, şey değil arkadaşlar. Bakın supply chain nasıl oluyor? Size güzel bir video göstereceğim. Çok kısa. Uzun tutmayacağım. Kafanızı ütülemek istemem bu konuda. Ama bakın ilginç bir video. Muhtemelen ses duymayacaksınız. Ses gelmiyor olabiliyorum. Önemli değil. Bir sürü metale lazım diyor. Alüminyum, copper, zinc... Bunlar nereden geliyor? Bu metal ham maddeler nereden geliyor? Biz hiç bunu düşünmüyoruz. Bakın. Bir de batarya kısmı, var, kobalt, bu bir de depolama kısmı. Orası ayrı bir kimyasal süreç. Genelde küçük yani böyle zayıf ülkelerden geliyor. Label iş gücünün zayıf olduğu yer. Hepimiz aklına ne geliyor? Çin. Sadece Çin değil arkadaşlar. Bakın, Afrika'da mesela Kongo'da Kongo'da insanlar bunları nasıl çıkartıyorlar arkadaşlar? Yeşil enerjiyi. Şöyle bakın bunların ham maddeleri. <gülüyor> bakın şimdi bunu gösterecek bize. Bakın insanlar şu şartlarda ee, bu kobaltı vesaire elementleri bakın nasıl çıkartıyorlar. Görüyor musunuz? Ve insanlar ölüyor burada. Hiç bunlardan bahsediyorlar mı? Güneş enerjisi dediklerini bahsetmiyorlar. Sektör sadece parayı düşünür arkadaşlar. Bilim insanları dünyanın geleceğini düşünür. Kar amacı gütmeyen insanlar düşünür. Peki rüzgar türbinlerine gelelim. Rüzgar türbinleri yeşil enerji. Bakalım yeşil mi arkadaşlar? Yani rüzgar tecrübesi olanlar zaten bilecektir. Ha, çok özür dilerim. Burada rüzgar e, türbinlerinin beton temellerini çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Nasıl beton temelleri olduğu, Tonlarca beton atıldı. Bunun neresinin yeşil olduğunu Kararını size bırakıyorum. Burada Texas'tan bir wind farm demiş, wind farm demiş pardon. Biraz şöyle hızlı, hemen göreceksiniz. Bakın temel böyle kazı. Tabii ki başka teknikler kullanılıyor olabilir ama üç aşağı beş yukarı birçoğu aynıdır. Birlikte izliyoruz. Bakın bir sürü demir, çelik şeyler kullanıldı. Ondan sonra bak görüyor musunuz kafes şey yapıldı. 68.5 ton çelik kullanılmış. Neresi yeşil? Üretimimi, taşınması mı, geri dönüşüm kısımları mı? Bakın. Konkret. Beton. 520 metreküp. Hani abi yeşil bir şey gösterin bana. Belki etrafındaki ağaçlar da kesildi bu arada. Görüyor musunuz? Backfill. Geri kapama. Kapatıldı. Tabii bu malzemelere girmiyorum bile. Gördüğünüz gibi yani... Pek de yeşil bir şey göremedim. Siz görüyorsunuz lütfen bana söyleyin yani. Ulaşabilirsiniz bana. Şimdi panellerin bir de geri dönüşüm süreci var. Bunlara genelde yaklaşık 30 yıl falan veriyorlar. Ee, atıkların kötü üretilmesi topraklarımızı, nehirlerimizi, okyanuslarımızı kirletebiliyor. Güneş paneli atıkları insanlara ve hayvanlara zarar verebiliyor. Mesela şu an bizim sahamızda 110 bin tane, 60 megawattla 110 bin tane yaklaşık panel kullanıyoruz. Şu ana kadar 60 tane panel kırık geldi. O videoyu çektim ama e, buraya eklemeyi unuttum. Biraz da sahadandı. Mesela geçen bizim ekibimizden işte insanlar onları ayıkladı. Biz bunları fabrikaya geri gönderiyoruz ama sonra ne olduğunu kimse bilmiyor. Güneş hücrelerinden sızan kurşun, kadmiyum bitkileri ve hayvanları etkileyebilir. Bak ağır metal bunlar. Yanlış yönetildi güneş atıkları, güneş atıklarını... Yanlış yönetilen yazmak istemişim, özür diliyorum. Güneş atıklarına sahip güneş santralleri insanlar için güvenlik tehlikesi oluşturur. Binlerce kullanılmayan güneş panelinden değil, milyonlarcadan bahsediyoruz. Ben sadece bizim kurduğumuz son sahadan bahsediyorum. Yani 110 bin tane. Bakın ne oluyor? Atıklar yıllar sonra nasıl toplanıyor? Hemen onu göstereyim hızlıca. Burada çok uzun durmayacağım. Bunlar tabii şu anda bu sektör de gelişiyor. Geri dönüşüm sektörü arkadaşlar. Ee, bakın. Cam sorun yok. Da, camını geri dönüştürürsün. Plastiğini dönüştürürsün. Bakın bu camları ayırıyorlar. Kabloları dönüştürebilirsin. Bunlar da zaten yıllardır yapılan şey bu. Ama buradaki su, sorun o kimyasal, o, o yarı iletkenlerin, o malzemelerin, kimyasalların işte <gülüyor> birçoğu e, tam olarak dönüştürülemiyor yani. Bakın camları ayıklıyor falan filan. Bunlar daha yeni yeni. Görüyor musunuz? Böyle bir dönüştürme süreci buna da detaylarına bakabilirsiniz. Bu bir yerin reklamı sadece. Bu kadar muazzam olabilir bilmiyorum. Her yer yapıyorum bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi recovery of the other valuable materials bu çok önemli. Bak burada diyor ki yüzde 5 yüzde 10 arasıda yani bütün PV modülden yer dönüşüyor. Wafer copper and silver metals demiş burada, silikon wafers. Yani yüzde 5 yüzde 10. Ya sıkıntı burada zaten değerli arkadaşlar. Separation of the PV module, glass. Camı dönüştürürsün yani camını al çek. Sıkıntı yok. Elektrikli araçlara geliyoruz ve sulubum yavaştan bitiyor. Umarım benim bu tişörtümün şeyi görünüyordu. Bu bizim gelecekliğimdenin tişörtü. Dünya düz değil. E, aşılar işe yarar. Güzel böyle şeyimiz vardı mutlumuz. Umarım ters olmamıştır yarım saatte bakıyorum. Ters görüyorum. Şimdi elektrikli araçlar. Mesela bir soru sorduğunda düşünün bunu. Elektrikli araç aldığımızda karbon salınımı önleyebilir miyiz? Aslında hayır. Eğer sen elektrikli araçlarını, bakın bu ne anlatıyor? Bu, bu çok güzel bir fotoğraf. Ne anlatıyor biliyor musun? Diyor ki sen elektrikli aracın var ama sen bunu termik santralden üretilen enerjiyle şarj ettikten sonra bunun bir mantığı yok. Bunun hiçbir mantığı yok. Yani belki daha kötü. Bu çok önemli bir çizim. Bunu böyle düşünün. Evet elektrikli araç kullanıyoruz. Harika demek yetmiyor. Bizim ihtiyacımız olan şey tam enerji dönüşümü. Tam enerji dönüşümü, enerjinin dijitalleşmesi, mikro şebekeler, akıllı şebekeler, bakın bunlar çok detaylı. Giremem bunları şu anda burada. Ama şu anda hiçbir ülke yüzde yüz yenilenebilir enerjiden, güneşten, rüzgardan enerji üretip ona, onu kullanamaz. Altyapı uygun değil, şebeke uygun değil. Mesela bunlar dalgalı diyeyim ben size. Ee, bazen üretiliyor, bazen üretilmiyor. Bu şebekeye zarar verebiliyor. O yüzden belirli kapasiteler vardır. Bu kapasiteleri aşamıyorsun. Bu yüzden basitçe söylüyorum bu arada destekleyici birimler olarak düşünebilirsiniz. Benim kişisel ve bilimin geldiği son nokta olan nükleer enerji, fizyon ve fisyon biliyorsunuz. Bir tanesi tınak içine güneşi takliden, bir tanesi işte parçalanma bizim zaten kullandığımız ama o güneşi takliden dediğimiz kısmı çok daha gelecek gördüğüm çok daha güvendiğim İngiltere ve Almanya'nın çok değerli bilim insanlarının çalıştığı bir teknoloji. Bunları yapmamız lazım. Bunun yanında bizim Kişisel öngörüm, termik ve işte fosil yakıtları devre dışı bırakarak destekleyici birim olarak da yenilenebilir enerjiyi kullanmamız gerekiyor. Ama burada e, yenilenebilir enerjiyi de sadece a, harika, müthiş diyerek işte politik doğruculuk yapmak, işte yeşil enerji gibi marketinge gerek yok. Gerçekleri söyleyerek şey yapmamız lazım. Her halükarda bu arada kömürden daha iyidir. Daha kötü olamaz. Ama ve lakin, yüksek lisansımı yaparken hocalarından bazıları Polonya'dan, Ciddi anlamda ve bilimsel olarak söylüyorum termik santralleri savunuyordu şöyle evet diyor termik santraller zararlı ama bizde çok gelişmiş filtreleme teknolojileri var işte o kısım benim çalıştığım yalan olmadığı için yorum yapamıyorum sadece farklı bir bakış açısı bırakmak istiyorum kafanızda iyi bir filtreleme teknolojisiyle iyi bir filtreleme sistemiyle belki verilen zarar azalabilir ve kömür çok ucuz ve çok kolay ve bol bulunan bir şey olduğu için enerji üretimi oradan devam edebilir ama eğer böyle bir şey yoksa, zaten devam mantığı yok. Her zaman dediğim gibi, bilimin ve teknolojinin e, izinden gitmek zorundayız. Bilim insanları bize doğru yolu gösteriyor. Biz bunları dinlemediğimiz zaman e, hayal kırıklığına uğruyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi Ulu Önder, bilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve ulusun her birinin kafasına koyacağız. Bu yüzden ön yargılı olmamak lazım. En yüksek teknoloji, en yüksek e, bilim neredeyse oradan onu almamız gerekiyor. Tek bir doğru değil ben bu yüzden bu sunumu biraz kötüledim aslında yenilebilir enerji istemeden ama kötülemek değil çalıştığım sektör ekmek yedim sektör ama hiçbir enerji üretim yönteminin insanoğlunun olduğu her yerde o etkimiz var olacak beğenmeyen arkadaşlar varsa olmasın diyorlarsa gitsinler köyde iki hafta geçirsinler. ...teknoloji kullanmadan sanırım zor yaşayacaklardır. Bu da bizim gerçeğimiz. Son bir örnekle bitireceğim. Benim babam da Türk Telekom'da çalışıyordu. Bazı istasyonları kuruyordu. Köylüler bazen silahla saldırıyordu. Şimdi o baz istasyonu o köy kuruyorsa ...bunun sebebi oradaki kapasitenin yetmemesi. Yani insanların daha çok telefon kullanması... ...daha çok insanın orada işte olması veya iki tane telefon olması... ...ve oraya o firmanın yatırım yapması. Cebinden para harcayarak bazı istasyonu kurması sebebi biziz. Eğer işte dünyayı korumak istiyorsak çözüm ne abi? Basit. Daha minimal yaşamak, daha az tüketmek, daha bilinçli yaşamak, karbon ayak izimizi indirmek, bunun dışında politik doğruculukla nükleer santral kurmayalım da e, güneş rüzgar. Yani bir yere varamayız. Bunlar da olmalı, bunlar da olmalı e, diye bakmamız gerekiyor. Aklımızı kullanmamız gerekiyor. Ve verilerle konuşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Daha fazla sorunuz olursa, Burak Çankaya at gelecekbilimde.net mail adresinden veya sosyal medyaların burakçanker07, Instagram ve Twitter. Oradan ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler. Sağ olun.